Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen Burcu oğlak olanlar Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar Temmuz sonunda meydana gelen büyük kavuşum sizin özellikle aşk hayatınız, yaratıcı alanlarınız, çocuklarınızla alakalı konularda Kadarsal değişimler yaşamanıza sebebiyet verdi. Aslında bu kavuşumun etkileri Ağustos ortasına kadar da devam ediyor olacak. Ee, bu videoda tabii ki bu, da, bu detaylardan da bahsedeceğim sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi sunarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bakalım Ağustos ayında siz sevgili Oğlak Burçları'nda neler bekliyor olacak. Hemen 2 Ağustos tarihinde Mars-Uranüs kavuşumu söz konusu. 18 derece Boğa Burcu'nda yaşanacak bu kavuşum. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Temmuz sonunda meydana gelen o büyük kavuşumun tekrar tetikleyicisi olacak Mars'ın değişliği ile beraber. Burada çok ani bir aşk, yıldırım aşkı, beklenmeyen bir çocuk haberi, aniden gelen bir ilham, bir yaratıcı proje... Spekülatif yatırımlarınız varsa buradan girebilecek ani kazanç veya kayıplar şeklinde kendisini gösterebilir bu yerleşim. 4 Ağustos'a geldiğimizde ise Merkür'ün Başak Burcu transiti başlıyor. Merkür'ün Başak Burcu transiti ile beraber özellikle seyahatler, biraz dinlenmek, uzaklaşmak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni fikirler keşfetmek, yeni vizyonlar ve bakış açıları üzerine odaklanmak gibi durumlarda söz konusu olacaktır. 7 Ağustos tarihinde Mars-Satürn karesi kesinleşiyor. Mars 22 derece boğa burcundayken Satürn de 22 derece kova burcunda bulunacak. Burada tabii özellikle Satürn'ün ikinci evinizde ilerleyişi maddi konularda biraz kısıtlamalar, engellemeler yaşadığınızı gösteriyor. Mars'ın boğa burcundaki etkileşimi de bu bağlamda özellikle parasal kaynaklarınıza, biraz daha dikkat etmeniz gerektiğini, lüks harcamalardan kendinizi uzak tutmanız gerektiğini gösteriyor. Veya bugüne kadar bu tarz harcamalarınız olduysa, riskli yatırımlarınız olduysa özellikle büyük kazançlar elde etmek adına bunlarla alakalı da sert etkileşimler kendisini gösterebilir. 9 Ağustos tarihine geldiğimizde venüs plüto karşıtlığı ortaya çıkmakta. Venüs 26 derece yengeç burcundayken Plüto 26 derece oğlak burcundan. Yani 1. ev ve 7. ev aksında bir hareketlilik var e, sevgili oğlak burçları. Burada özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, kontratlar, sözleşmeler, anlaşmalar alanında karşı tarafın e, ılımlı veya olumlu tavrına rağmen siz belki biraz daha yıkıcı e, söylemlerde bulunabilirsiniz. E, i̇kili ilişkilerde manipülasyonlar, Devreye girebileceği gibi aslında bu negatif enerjinin tutkuya biraz daha hareketliliğe yol açacağı etkileşimler de mevcut. Yani birbiriniz için ne anlam ifade ettiğinizi daha net bir şekilde anlayabilirsiniz ama sizin bilhassa sert tavır ve tutumlardan biraz geri durmanız gerekiyor. Yeni bir ortaklı girişiminiz varsa karşı taraf üzerinde güç veya hakimiyet uygulamaya çalışıp çalışmadığınızdan emin olmanız daha uygun olacak gibi gözükmekte sevgili oğlaklar. 11 Ağustos tarihinde Güneş-Uranüs karesi kesinleşmekte. Güneş 18 derece Aslan burcundayken Uranüs de 18 derece Boğa burcunda bulunacak. Burada aslında Temmuz sonundan beridir kesinleşen o sert kavuşumun tekrar tetiklendiği bir süreç var. Güneş-Uranüs kareleri bizim kendi kimliğimizi, benliğimizi ortaya koyarken... Farklı bir yol tercih etmemize veya aniden bir kimlik e, patlayışı yaşamamıza sebebiyet verir. Yani ben buyum ve artık bu şekilde kabul edin şeklinde bir çıkışı gösterebilir. E, burada tabii Boğa Burcu sizin 5. evinizi yönetiyor. Bununla beraber 8. E, ev güneşin bulunmuş olduğu alandan 5 ve 8 aksından geldiği için özellikle sanki kendi istekleriniz, kendi arzularınız, tutkularınız, hırslarınızla e, yüzleşeceksiniz bu süreçte özellikle aşk hayatınızda nelerden hoşlanıyorsunuz nasıl bir aşk isterdiniz e, bunlarla yüzleşebilirsiniz keza çocuk sahibi olmak çocuklarla alakalı derinleşmek fedakarlıklarda bulunmak yine parasal konularda yatırımlar kazançların uzun vadeleri ne şekilde dönüştürebiliyorsunuz alternatif para kazanma yöntemleri peşinde de koşabilirsiniz. Çok tutkulu başlayan birliktelikler içerisinde de bulabilirsiniz kendinize sevgili oğlak burçları. Bunlarla alakalı aslında kendi benliğinizle yüzleşiyorsunuz. Yani kendi gerçekliğinizin farkına varmaya başlıyorsunuz. Ben kimim ve ne istiyorum? Yani bugüne kadar tanımış olduğum benle şu anki ben benim istekler arasındaki farklılıklar nedir? Bunları keşfetmeye başlıyorsunuz. 12 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir dolunay var. Kova burcunun 19 derecesinde meydana gelecek bu dolunay. Ee, ve sizin ikinci evinizde özellikle burada e, boğa burcundaki bu büyük kavuşumu ve güneş uranüs karesinde tetikleyecek yani gökyüzünde büyük bir kare açı oluşacak sevgili oğlak burçları. İkinci ev, beşinci ev, e, sekizinci ev aksında bu kare görünümle beraber parasal konularda özellikle büyük bir karar, büyük bir kadersel dönemek sürecinden geçebilirsiniz. Kaynaklarınızla alakalı artık bir değerlendirme, bir karar aşamasına geçmek. Belki bir gelir kapısını tamamen kapatmak. Belki yeni bir gelir kapısı elde etmek. Belki kazançlarınız ve harcamalarınızla alakalı artık netleşecek bütçe tasarımları yapmak. Kendi değerinizi, kendi varlığınızı, kendi sahip olduklarınızı artık oturup biraz daha değerlendirmek adına da önemli kapanışlar, tamamlanmalar ve etkileşimler söz konusu olacaktır. 15 ila 18 Ağustos tarihleri arası aslında Ağustos ayının en naif, ...en destekleyici, en güzel zaman dilimi diyebiliriz. Ee, çok güzel e, gökyüzü açıları olacak. Özellikle Mars ve Plüto arasında güzel bir üçgen aç oluşacak. Akabinde Merkür ve Uranüs arasında yine güzel bir açı oluşacak. Keza Venüs ve Jüpiter arasında da bu destekleyici görünümler kesinleşecek. Burada artık kendi gücünüzün farkına varmaya başlayacaksınız sevgili oğlak burçları. Beni bu hayatta ne mutlu eder... E, i̇lgi alanlarım nelerdir, yaşam amacım, yaşam felsefem nedir? Bunlarla alakalı aslında bir takım farkındalıklara ulaşıyorsunuz. Belki bir seyahat, belki biraz uzaklaşmak size iyi gelebilir bu süreçte. Kendinizi sorgulayacak, okuyacak, araştıracak zaman dilimlerine, e, eslere ihtiyacınız olabilir bu süreçte. Ve gerçekten size iyi geleceğini düşünüyorum bu destekleyici görünümleri. 20 Ağustos tarihine geldiğimizde çok önemli bir transitimiz var. Mars'ın İkizler Burcu transiti. Aslında Mars'ın İkizler Burcu geçişi her sene şahit olduğumuz bir geçiş ama... Bu sene diğer geçişlere pek benzemeyecek. Zaten her sene biliyorsunuz Venüs ve Mars retrosu yaşamıyoruz. Merkür retrosu kadar sık yaşamış olduğumuz bir durum değil. Ee, ki bu sene İkizler Burcu'nda yıl sonuna kadar Mars'ın bulunacak olması özellikle sözlü diyaloglarda, anlaşmalarda, görüşmelerde, konuşmalarda biraz e, hararetli olacağımızı gösteriyor. İkizler Burcu sizin haritanızın 6. evini yönetmekte. Dolayısıyla yıl sonuna kadar sevgili odaklar özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla düşünmekten, çok fazla söylenenleri kafaya takmaktan e, kendi sağlığınıza bozabilirsiniz. Özellikle bu alanlarda dikkatli olması gerekiyor. Bununla beraber aynı zamanda iş hayatımız, rutinlerimiz, günlük mücadelemiz, düzen alanımızdır, hizmet alanımızdır 6. ev. Burada demek ki bir hareketlilik var. Yani yıl sonuna kadar çok aktifsiniz. Bir koşturmaca içerisindesiniz. Belki çok yoğun bir işe gireceksiniz. Belki spora başlayacaksınız. Belki fiziksel aktivitenizi artıracak bir gündem içerisinde bulacaksınız kendinizi. Ama kendinizi çok fazla yormamaya, içerinizdeki insanların sözlerine çok fazla kafayı takmamaya gayret göstermek yerinde olacaktır. Evet 23 Ağustos tarihinde Merkür Plüto üçgeni kesinleşiyor. Merkür 26 derece Başak Burcu'ndayken Plüto da 26 derece Oğlak Burcu'nda. Burada özellikle yeni bir eğitime başlamak, bir haber almak... Veyahut bir iletişim yaşamak veya yurt dışı ile alakalı bir meseleyi çözüme kavuşturmak önemli kararlar almak. Noktasında bir süreciniz var. Belki bir eğitime başlamaya karar verebilirsiniz. Belki bir taşınma gündemi ortaya çıkabilir. Belki hukuksal bir süreç netleşebilir gibi bir durumda söz konusu. 23 Ağustos'a geldiğimizde Güneş'in Başak Burcu geçişi başlayacak. Güneş önümüzdeki bir ay boyunca sizin 9. evinizde ilerleyecek sevgili oğlaklar. Yani biraz seyahatler... Yeni fikirler, yeni bakış açıları önemli hale gelmeye başlayacak sevgili oğlaklar. 26 Ağustos'ta Merkür'ün terazi burcu geçişi başlıyor. Merkür'ün terazi burcu geçişiyle beraber biraz daha artık kariyerinize, geleceğinize, gelecekle alakalı kararlara odaklanmaya başlayacağınız bir süreç yine Ağustos sonu itibariyle aktif olmaya başlayacaktır. Ve 27 Ağustos'a geldiğimizde Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek. Sizin 9. evinizde ee, yeni bir bakış açısı geliştireceksiniz. Özellikle belki yeni bir eğitime başlıyorsunuz. Belki yeni bir yolculuğa giriyorsunuz. Bu fiziksel anlamda veya ruhsal anlamda olabilir. Ee, Kendinizi artık yeni bir yolculuğa hazırlamaya başlayacaksınız sevgili oğlaklar Evet... E Ayın sonunda 28 Ağustos tarihinde Venüs-Satürn karesi kesinleşiyor. Pardon karşıtlığı kesinleşiyor arkadaşlar. Venüs 20 derece aslan burcundayken Satürn 20 derece kova burcunda yani 2. ev ve 8. ev parasal konular gündemde. Harcamalarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Bütçenizi aşmış olabilirsiniz veya daha fazla kazanma hırsıyla yanıp tutuşuyor olabilirsiniz ama özellikle burada parasal konularda ay sonunda yeni bir değerlendirme, yeni bir gözden geçirme içerisinde olmanız şart gibi gözükmekte sevgili oğlak burçları.